150 dereceyi ve eksi 45 dereceyi radyana çevirmemiz gerekiyor. Öncelikle derece ve radyan arasındaki ilişkiyi hatırlayalım. Buraya bir çember çizelim. Bu merkezi, evet düzgün bir tane çizelim. Fena değil. Peki. Şimdi eğer çemberin etrafında bir tur dönersek kaç derece yol kat etmiş oluruz? 360 derece. Aynı şeyi yaptığımızda yani çemberin etrafında bir tur attığımızda kaç radyan gitmiş oluruz? Radyan neydi? O açıyı gören yayın uzunluğuydu, değil mi? Öyleyse tam tur attığımızda yayın uzunluğu bu çemberin çevresine eşit olur. Pekala. Çemberin çevresi kaç yarıçaptır? Cevabı biliyorsunuz. Çemberin çevresi 2π çarpı yarıçaptır. 2π çarpı yarıçap. Kısacası çevreyi bulmak için yarıçapın uzunluğunu 2π ile çarpmamız gerek. Evet, ne diyorduk? Çemberin etrafında böyle dönersek 2π radyan yol kat ederiz. O halde 2π radyanlık bir açı ölçüsü 360 dereceyle aynı şeydir. 360 dereceye eşittir. Şimdi bu eşitlikle oynayarak istediğimiz soruya cevap verebiliriz. Önce bir sadeleştirelim. İki tarafı da ikiye bölelim. Böylece pi radyan 180 derece çıktı. Sıra 150 derecede. Şimdi bu eşitliği kullanarak, bu eşitliği kullanarak 150 derecenin kaç radyana eşit olduğunu nasıl bulacağız? Az önce de dediğim gibi birazcık oynamamız yeterli. Mesela iki tarafı da 180 dereceyi bölelim. Pi radyan. Bölü 180 derece eşittir 1. Yani her pi radyan 180 derece. Ya da her derece pi bölü 180 radyan. Başka bir şey yapalım. İki tarafı da pi radyana bölelim. Sol tarafta 1 kalır. Sağ tarafta da 180 derece bölü pi radyan. Başka bir deyişle her radyan 180 bölü pi derecedir. Evet, bu kadar yeter. Şimdi, 150 derece için ne yapabiliriz, onu düşünelim. 150 dereceyi radyana çevirmek istiyoruz. Yani, her derece için kaç radyan olduğunu merak ediyoruz. Derece başına kaç radyan vardır? Az önce söyledik. Her 180 derece için pi radyan varsa, her derece için, pi bölü 180 radyan vardır. Evet, bunları çarparsak, payda ve paydalı derece olduğu için, birbirini götürür ve geriye, 150 pi bölü 180 radyan kalır. Bir daha yazayım. 150 çarpı pi bölü 180 radyan. Sadeleştirelim. İkisi de 30'a bölünür. Ve sonuç 5 pi bölü 6 radyan. Ya da 5 bölü 6 pi radyan olur. Evet, şimdi sırada eksi 45 derece var. Evet, acaba eksi 45 derece kaç radyandır? Pant'ı anladınız, değil mi? Şimdi bunu biraz daha hızlı yapalım. Eksi 45 derece çarpı pi radyan bölü 180 derece. Dereceler birbirini götürecek ve geriye eksi 45 pi bölü 180 radyan kalacak. Bir daha yazıyorum. Eksi 45 pi bölü 180 radyan. Bunu da sadeleştirelim. Payda, paydada 9'a bölünebilir, değil mi? 9'a bölersek, 45'te 9, 5 kere var. 180'de ise 20 kere. Aslında, gereksiz oldu. İkisi de 45'e bölünebilir. 45 bölü 45, 1. 180 bölü de 4 eder. Ve sonuç, eksi pi bölü 4 radyan. Evet, eksi pi bölü 4 radyan. Bu kadar.